都說是 Hızı gidemem, neler ettin kahir beni zar beni Kolay değil ben bu, derdi çekemem Kötünün eline koydu hal beni Kolay değil ben bu, derdi çekemem Kötünün eline koydu hal beni Harsız değildiüm harsız ettiler saldılar gurbet'e Yurtsız ettiler yardan ayırdılar yarsız ettiler şimdi gizli gizli kınar el beni yardan ayırdılar yarsız ettiler şimdi gizli gizli Güvenil Kar suyu aşkı yaktı aradan, ömür bir gün gibi geçti ahıradan. İşte geldim gidiyorum dünyadan. Kurumuş bekliyor, korusal beni. İşte geldim gidiyorum dünyadan. Rumuş bekliyor kursal, kursal beni